kop Kaçınılmaz. Bir düşman kaldı. Nice. Aha öldü sonunda. Başka var. Geçin taraftan, niye hemen öldürdün? orada. Bir düşman kaldı. Helal. Canı yani osur ölür, double da bir küstü Helal, Helal lan. Yorumu in amına zafailed. Aa ses. A, koşuyorlar sınıra. Non'u anlamazım ayı. var, 1'i 3'ü var. Dikkat edin, ulti yemin. Biraz geriden. Aha. Şey kızdım ama. buraya. Şey burada Hı -hı. A'da düşmanlar var. Yemiş. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ancak Reina ultra açarak büyük ihtimalle Abi niye açılıyorsun ki Kanka açılmadı mı? Öldüğüm yere bak Ultim hazır Duvardan taktaydı mı? Grit burada Has şuraya ya ultiyi Geri gel 80 <Gülüyor> pan Ayakta kalan mı? son oyuncu. Olum. Oğlum. Çok iyi. Akıllı sanıyorsun kendini ya. Tamam <gülüyor> Abi double açıldı, 1 0 double açın. Spam'ın. <gülüyor> <gülüyor> Düştü. düştü. O, o nemeyen adam bizde oynuyor amına. Dönele mi? dönemem. Andrea'nın. Göstermeyin. Çıkar buradan. çeneni. Bir düşman kaldı. 44 yedim. Kaçtım. Var mı başka Artık şey, var. oynuyor Nerede bu? Dönelim bence var. Artık doldurul Dön. olarak, Abi, seydi Arka gelecek Bence bir daha. Durmama. Dönelim mi? 110'da trainer. Aa ya. Lan lan lan. Kakattık, biri girmeyiz daha. Daha girin. Aya dönmüş. Oğlum adam burada. Burada damıyor. sol. Görüş kızım. Tütabart. Kızı Dolduruyorum. Bir, dikkat, dikkat, dikkat, Canım yok. Canım yok işlendi. Window'da. Kör atın. Gel gel. C'de de araba. Ya adam pusmuş amına koyayım. Sileceğim. Ne kafa bu oynuyor bunlar ya? <Gülüyor> hey Bir saniye. Ay uzunla zıplayalım. Son 10 saniye. Ananı. Oy Baya Hadi geleştirelim. Ha körüm var. Yer gök ayna. Özel ses duymayız ha? Özel ses duymaz. Allah be. Allah ayağını <Gülüyor> sağlısın.